Kan şekerini düşürmekte zorlanıyorsanız yani ilacınızı kullandığınız halde efendim e, inzulin iğnenizi vurulduğunuz halde zorlanıyorsunuz değil mi? Şu açık alanda yetişen lahanaların en dış yaprağı o büyük olanını yarım litre suda kaynatıp 15 dakika mı için bak o kan şekeri düşürmekte zorlandığınız o kan şekeri nasıl düşecek?